Şey yapacaksın mı hiç? Ee, böyle işte şu şudur bu budur falan filan gibi bir şey yapacaksın mı? Şu şudur bu budur derken? Biraz daha açarsan. <gülüyor> ya işte Barkan böyle çok sağlam papuç değildir. Halil yani çok sevmiyoruz ama yine de aramızda bulunuyor. Onu yaptım. Ee, evet. Hatta şu anda bunu izleyenler için de şey olsun küçük bir anons olsun. Ee, üçüncü videomuzda ee, başına ben kendim 2-3 dakikalık bir kayıt yaptım. Sizi kısaca Çektim, çekiştirdim. Sizinle ilgili fikirlerimi bir şey yaptım. İzlersiniz siz de. O da yeni yayına çıktı bu arada. Bugün bastım. E, upload yeni bitti. Şimdi de yeni kayda başlıyoruz. E, hazırsınız. Atlayalım. Çok konumuz var. Ben, yani bayağı da tartışmamız gereken şey var açıkçası. E, i̇lk olarak bu tablo içerisinde bir genel durum özeti yapmak iyi olur diye düşünüyorum. Ee, rakamlarla ilgili, politik eylemlerle ilgili, kararlarla ilgili... Ee, şu anda da aslında e, Halil var, Fransa'yla ilgili belki bize bir şeyler söyleyebilir, Barış İstanbul'la ilgili bir şeyler söyleyebilir, Barkan'la ben de İngiltere'de olup bitenlerle ilgili e, bir şeyler söyleyebiliriz. Ben ilk olarak e, sözü Barkan'a atacağım, e, UK'de, İngiltere'de olan bitenler, hem politik kararlar hem... Ee, işte ne bileyim, alınan e, yeni, e, radikal kararlar vesaire anlamında aklına gelenler neler şu anda dikkatini çekenler, İngiltere'yi yakından takip etmeyenler için? Ee, İngiltere son bir haftadır 3-4 kere revize etmek durumunda kaldı. Şu anda neler insanların yapması gerektiğini. Şu anda e, evde kalın, yemek ve e, günde bir kere spor haricinde dışarı çıkmayın. Eğer kesinlikle e, ofise gitmenizi gerektirecek bir durum yoksa da mutlaka evden çalışın ve sürekli ellerinizi yıkayın vesaire vesaire gibi e, bir pozisyonda. Kesin bir lockdown söz konusu değil. Ama bu temel ihtiyaçlar haricinde dışarı çıkmak e, tamamen yasak durumunda şu anda ülkeyde. Boris şansında günlük olarak çıkıyor halka sesleniş şeklinde işte hem e, bu revize şeylerden bahsediyor hem de e, Genel planda e, bir bir değişikler var, ondan bahsediyor, rakamlardan bahsediyor vesaire vesaire. E, genel bir hani insanlar kesinlikle ciddi almış durumda e, şu anda ülkede. Bunun gerçekten e, ciddi bir threat olduğunu herkes hemfikir. fikir e, gibi gibi gayet olay ciddiyeti ilerliyor, fakat e, rakamlar şey e, büyümü devam ediyor. E, bunun ne zaman bu işte flatten the curve e, dediği ...olayın ne zaman gerçekleşeceği şu anda tam da e, kesinleşmiş değil. Dolayısıyla önümüzdeki üç hafta boyunca e, bu pozisyonda e, yaşamaya devam edeceğiz işlerimiz. E, i̇şlerimizi işte evden e, idam ettirmeye tamamen e, devam edeceğiz. Önümüzdeki üç hafta boyunca dedim, ülkeye <gülüyor> Söylediğine destek olmak için şeyi açtım, e, Worldometer datasını açtım. Ben buna arada sırada bakıyorum. Yani arada sırada değil, her gün günde bir kere girip bakıyorum. Birazcık da e, data tarafına bakalım sen bir yandan onu söylerken. İşte logaritmik büyümeye bakınca rakam ciddi anlamda artıyor. 1 milyona çok böyle az kalmış gibi. Mesela 22 Mart'la 23 Mart arasındaki vaka sayısındaki farka bakın. 23 Mart'ta 378 bin. 22 Mart'ta 422 bin. Artık böyle 50 bin 50 bin artıyor. Ama ülke bazında baktığımızda, şimdi burada konuşuruz. Şimdi sen ülkeden bahsederken bak ülkede yeni vaka dediği, 150 vaka demiş mesela yeni eklenen ve toplam vaka sayısı 8200 diyor. Yani bu Boris Johnson'ın kendisinin tabiriyle flatten the curve, o dikeyi üzerine bastıracağız, kafasına onu vuracağız böyle böyle dediği bir şey aslında. Tabii buradaki rakamların ne kadar doğru olduğu hep ayrı bir tartışma konusu ama doğru kabul edersek belirli bir anlamda bakınca, şurada böyle ufak bir düzleşme var mı yok mu emin olamıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yani son, ne düşünüyorsunuz? Dün, dün yoktu mesela, dün hala o... Gayet lineer artışa devam etti. Bak zaten burada da görüyorsun, o şeyde, bu bu şey bar graph daha iyi. Bir de case'e bakmamak lazım tabii yani. yani biraz evet, evet. Ölümlere örüm, falan bakarsak daha iyi. Evet. Aşağıda o da var galiba. Aktif bakat to, toplam ölenlerin sayısı. Bak burada mesela... İlterede 422'ye çıkıyor. 24 Mart'ın şey rakamı mesela, lineer bakarsan. Evet bayağı yükselmiş. Oran da an. artış, anlamadım. Evet. Bir şey söyleyeceğim Ozan. Bir önceki sayfada aslında sana, e, dünya ortalamasına bakarken aşağıda bir tane de listesi var onun. Dünya ortalamasına ona... mı döneyim? Şunu mu diyorsun? Evet. Orada biraz aşağı inersen mesela ölüm sayısına göre sıralarsan. Ölüm sayısı, evet. mortality rate şunu diyorsun sanırım. E, yok ona tıklamayayım. Tıklamana gerek yok. Sadece aşağı inmeyen yeterli biraz daha. Biraz daha. Aha. Burada Ölüm sayısına göre sıralarsan aslında yükley mesela yukarı tırmanı veriyor. Evet, az Normalde değil. Normalde test sayısında çok az, çünkü e, İngiltere bir şekilde test yapmayı beceremedi, yapmıyorlar. Neden bilmiyorum. Yani evet, çünkü... şu anda zaten benim de bir burada yaşayan birisi olarak e, deneyimim şu şekilde. Koronavirüs olabilirsin, olmayabilirsin aradığın zaman buradaki NHS'i ki Barkan aramıştı ya da işte hastalanan birkaç arkadaş aradı şey diyorlar e, ateşin var mı bilmem ne var mı yok. İyi e, tamam o zaman zaten muhataptan yolmalarına gerek yok. Çok ateşin bilmem ne varsa da gerçekten ölecek halde değilsen kendini izole et evde diyorlar. Yani kim gelip sana test falan yapmıyorlar yani. E, yanlış de. mı söylüyorum Barkan? Yani triyaj denilen olayda bu ön pre de mesela bir arkadaşımız işte Burası, zaten sizin apartmanda yaşıyor o zaman seni korkutmak gibi olmasın mı? Ee, ...bağlanamadı NHS'e ve hani bir randevu alamadı yani test için. Dolayısıyla evde iki hafta boyunca, hani çok da durum ağır değildi tabii ki ama... Hı hı. ...evde atlatmak zorunda kaldı. O yüzden artık bence hem İngiltere hem dünya genelinde buradaki toplam vaka sayısını... E, ...olduğu gibi kabul etmemek de fayda var diyorum. Ne dersiniz? Bu artık başka bir şey anlatıyor çünkü. Ne kadar test yapıyor, yapmıyor falan filan. Ama de... markanın dediği çok doğru yani... Ölüm sayısı e, daha ciddiye evet. alınacak bir data ve ölüm sayısından geriye dönü, dönük bir yorumla aslında daha iyi çıkarımda bulunabiliyoruz kaç vaka olduğuna ilişkin. Bir de e, bu datanın tehlikesi insanlar e, şöyle bir şey yapmaya yeltiniyor. Diyor ki mesela, aa işte Almanya'da da şu kadar case var ama bak totalde 150 kişi ölmüş. Dolayısıyla Almanya'nın sağlık sistemi İtalya'dan çok daha iyi. Almanlar çok daha sistemli sonucunu çıkartıveriyorlar. Halbuki konunun... Konu o kadar basit değil. Ondan. Birincisi, işin kültürel tarafları da var. İtalya'daki kezlerin neden bu kadar fazla olmasının çok e, belli başlı sebepleri var. Bunları Ortalama yaşla çok ciddi alakası var. Ortalama yaşta var. İnsanların genel olarak hayatı, yaşayış şekilleriyle alakası var. Yani şimdi İtalyanlar her sabah Tabak kahvada bir kahve içer, akşamları da aperitivo yapar yani. Gider arkadaşlarıyla, ailesiyle buluşur. Dışarı çıkma kültürüyle, Almanların dışarı çıkma kültürü... kültürü. Hı hı. Aynı değil yani. Aynı şekilde toplu taşıma kültürü. Almanlardaki gibi her yer arabaya gidip gelmiyorlar. Ee, evden işe gelirken, şehir merkezi dahil olmak üzere. Ee, İtalya'daki Çinli nüfusu kesinlikle çok daha fazla. Oradan da gelen bir stream olabilir. Gibi gibi. Yani o yüzden bu data da hani sadece bir data. Bunu nasıl yorumladığımızı evet. çok önemli. Doğru, güzel söyledin. ile ilgili başka ekleyeceğim bir şey var mı? Burada olup biten büyük olayla, olay ya da hissiyat genel olarak, ne bileyim atmosfer falan. İngiltere e, hava sahasını kapatmadı ki kapatmadı bile hala. Yani son ülke olması beni çok şaşırttı. Ben en azından birkaç şimdi Londra'da 6 tane havalimanı var hatta saat hani sayarsak 7 tane. Bunlarda en azından bir iki tanesinin kapanmasını beklerdim. O şeyi biraz trafiği kontrol altına alabilmek için. En azından sadece Heathrow açık olsun. Heathrow'da da işte önlemler, işte ateş ölçme önlemi, insanları hemen e, hızlıca e, test edebilme şeyi, kapasitesi hı hı. falan daha e, artsın diye falan ama böyle bir karar almadılar. O da enteresan. Şu anda gayet dün mesela bir arkadaşımız Moskova üzerinden Türkiye'ye gitti. E, bir sıkıntı olmadı mesela, gayet gidebildi vesaire. Evet. E, o da ilginç. Ya benim kişisel olarak hissiyatım bugün e, bir tür egzersiz hakkımı e, Belit'le yürüyerek kullandık. Dün bir tür egzersiz hakkımı koşarak kullanmıştım. Garip oluyor tabii. Daha kıymetli mi oluyor bilmiyorum. Yumurta yok mesela. O yüzden yumurta yerken böyle bir tık daha lezzetli geliyor sanki insanın. Yani o <gülüyor> yokluk psikolojisi çok ilginç midir? Bugün ben sokakta ve işte burada alışverişe falan gittiğimizde şeyi hissediyorum sadece. Ee, İnsanlar artık aralarında birer metre mesafe koymaya başlamışlar ve içeri belirli sayıda insan alıyorlar buradaki teskoları vesaire. O yüzden sıra dışarı kadar çıkıyor. Daha iki gün öncesine kadar bu yoktu yani. İçeride 30-40 kişi olabiliyordun. Ee, ama şu anda hani içeri sınırlı sayıda kişi giriyor bir kültür. Yavaş yavaş oturmaya başlıyor bu yeni gerçeklikle nasıl baş edileceğiyle ilgili. Ee, sokaklar bilim kurgu filmi kadar boş çoğu yeri. Ee, o böyle değişik bir hissiyatı var. Bir yandan da e, yağmurlu olmasıyla ünlü olan bir yer için ki ben o kadar yağmurlu olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum da son 5 gün belki de son 6 e, ayın en güzel 5 günü masmavi gökyüzü sıcaklık çok ciddi yükseldi. O yüzden de gene kendini tutamayıp parklara bahçelere atan insanlar olmuş. Hatta komik videolardan bir tanesinde polis arkadaşlar evinize gidin ya, ya ne olur evinize gidin artık falan diye go home please falan diye peşlerinden koşuyordu insanların. Ama henüz burada tabii çok gergin bir durum olduğunu söylemek mümkün değil. Birkaç kişiden de şu yorumu duydum buralı. Yavaş yavaş böyle zamanlarda işte taçır döneminde falan olmuş. Bu diyor bir 15-20 gün daha devam ederse toplumsal huzursuzluk, minik gerilimler, kavgalar vesaireler artacaktır. Genelde bir süre sonra çıkıyor vesaire diyor. Benim gördüklerim de bu kadar İngiltere ile ilgili kabaca toparlayabiliriz. Halil istersen. Fransa'dan devam edelim, Türkiye'ye geçmeden önce. Efendim. Bugün çok takip edemedim. Şimdi biz konuşurken biraz baktım. Önce, söylemiş miydim, hatırlamıyorum. Son bir haftada zaten biz lockdown altındayız. Sadece elzem işlerde çalışan insanlar işlerine gidiyor. Geri kalan herkes evden çalışabiliyorsa evden çalışıyor. Eğer evden çalışmak için değilse, iş değerlendiriyse, işini kapattıysanlar. Ee, tabii bu şeyin etkilerini görmek için daha erken, çünkü iki hafta sürüyor diyorlar. Ee, lockdown başladığı andan itibaren, tabii ki yani bizim bilmediğimiz gerçekten hasta olan insan sayısı ...bir yapmış oluyor ama biz bilmediğimiz için iki hafta içerisinde hala e, e, yeni vakalar gelmeye devam ediyor. Şu anda e, 1100 kişi e, ölmüş sanırım. E, evet. Ve o büyük bir rakam. Dünyada beşinci sırada şuansa. E, ben bu kadar geriden kal kaldığını bilmiyordum ama biraz... Bu konuyu hani geçen hafta konuştuğumuzdan sonra baktım. Evet, Fransa biraz geç kaldı. Yani İtalya kadar geç kalmadı evet ama geç kaldı. Ee, fakat geç kaldığını anladıktan sonra da ciddi bir şekilde durdurduğu için e, önümüzdeki haftadan itibaren hani, e, mesela bugün ya yeni ölüm olmadı ya da bu örgümeyi de bugün haftaya datı, bilmiyorum. Yani, benim, belki fakat bu eğri biraz hafiflemeye başlayacak gibi özellikle eğer açmak istiyorsan gördüğüm yeterince Fransa'ya açarsan açık zaten ha şey göre sıraladım yani ölüm sırasına göre misafir evet. alsa gerçekten beşinci sırada dünyada yukarıda yani bayağı yukarıda yani evet. İran İran'ın hemen arkasından Fransa geliyor şu anda evet Fransa'yı da bakarsan şeyde Hemen alttaki beşinci, üç, üçüncü grafik, hani yani daha belki dönüm noktasına gelmedi ama sanki exponential artış lockdown sayesinde bir şu anda lineare dönecek daha sonrasında tabii yeniden durumunun kırılmasına. Şey dışında peki rakamları bir tarafa koyarsak yani senin kendi etrafından gördüğün sokakta aldığın hissiyat, insanların haleti ruhiyesi e, nasıl? Bugün mesela biz de senin sizin gibi e, yürüyüş olarak kullandık hakkımızı. E, güneşliydi burası, burası da çok insanlar çocuk çocuklarıyla vakit geçiriyorlar. Sokakta e, yürüyüş yapan, bisiklete binen e, işte, küçük evdadıyla paten işte, kayan insanlar vardı. Herkese Öyle dikkat ediyor tabii yaklaşmıyor, omuz omuza geçmiyor kimse. Ama e, bir e, garip bir e, hani gülümseme ve hani pozitif... Bir, e, ...pozitif duruma ihtiyacı var insanlar yani Pozitif görünme ya da pozitif e, gülen bir insan görme ihtiyacı yüzünden. Hani Ayna gibi çalıştığımız için insanlar olarak yani hep gülümsedik. Çünkü herkes gülümsüyordu. Ya o bulaşıcı bir şeydim oradaki pozitivite yani eee evet, ben de bir şey onu deneyimledim geçen burada geçerken işte birisi böyle kadın duruyor bebeğine falan bakıyordu ve karşılıklı bir gülümseüyorsun. Bir yandan da orada şey var yani ne, ne absürt bir durum içerisinde yaşıyoruzun. Karşılıklı kabullü vesaire de var. Ama bir yandan da son derece e, kıymetli buluyorum bunu. Çünkü e, yani Türkiye'de yaşabadan en büyük zorluklarından bir tanesi bence aslında insanlar bireysel olarak çok mutlu olmayı hak, ed hak ederken dünyanın her yerindeki insanlar gibi toplumsal alandaki kontratların farklı olması sebebiyle aynı Türk buraya geldiği zaman işte Richmond Park'ta birisiyle karşılaştığında gülümsüyor ama Göztepe Parkında karşılaştığında gülümsemiyor aynı kişi. Çünkü toplumsal kontratlar farklı ülkeler arasındaki. Türkiye'deki kontrat içerisinde böyle biraz yani ne kadar gerilim artarsa insanların da birbirlerine karşı öfkesi artıyor. Bu şeyle alakalı bence. İşte interpersonal trust diye konuşuyordu ki kişiler arası güven endeksinin aşağıda olmasıyla vesaire alakalı. Ee, Türkiye'ye geçmeden önce söylemek, eklemek istediğin final bir şey var mı Fransa'daki durumla ilgili? ile ilgili yok. Son söylediğin konuyla alakalı ile alakalı bir anekdot var. E, bir işte yaşamaya başladıktan sonra tamam, hani bu insanlara bakma, bakışma e, e, ne diyeyim Alışkanlığı değişiyor insanın tabi, hani burada herkes sivil, birine 30 saniye baktın diye kimse sana gelip kafa atmaya çalışmaz burada. Ama Türkiye'de hani, ben küçükken öyle, öyle bir şey yaşamıştım, biliyorum ki hani öyle durumlar var Türkiye'de. Neyse, şeyi fark ettim, hani bir dalmışım, bakıyorum birine, adam da böyle bir işkirlenmiş herhalde. Daha sonra sadece sırıttım, hani alışkanlık ya burada, hani otomatik sırıtıyorsun, gülümsüz. Adam da gülümsedi. Sonra işimize baktık. Devam ettik. Yani belki de birini yapması gerekiyor. İki taraf da aynı gibi çalıştığı için rupa takılıyor belki. Ya üç kişinin var. yapması yeterli bence. Yani evet. bir hafta içerisinde sokaktaki birisinin üç tane tanımadığı, göz kurduğu kişi gülümsesin. O dördüncü vakada da gülümseye olacak. Ama işte o ilk üç kişinin gülümsemesi çok zor. Çünkü yüzde evet. elli pozitif etki alıyorsun. Yüzde elli ateşte barut durumu oluyor falan filan. ...bildiğimiz meseleler. Barış, Türkiye'deki genel durum nedir? Senin gözlemlerin topladığın kritik şeyler neler? Bir böyle birkaç dakikada özetleyebilirsen çok iyi olur. Sayılara geçmeden önce size imrendiğimi söylemem. Öyle başlamam gerekiyor. Çünkü verdiğiniz rakamlardan vesaireden bahsederken... ...bu rakamlara dair bir itimat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Bizimse Türkiye'de durumumuz bu değil açıkçası. Ee, rakamlar var, ortalıkta dolaşıyor. Fakat kimsenin bu rakamlara itimadı yok. Sosyal medya çokça bu rakamların çok ötesinde bir takım e, sayıları olduğuna dair söylentilerle çalkalanıyor. Ee, başından beri ben kişisel olarak ve toplumun önemli bir kısmı da e, şeffaflık talep ederken, e, pandeminin e, gidişatıyla ilgili olarak Türk otoriteleri ancak bugün akşam yaptıkları toplantıda bununla ilgili bir internet sitesi kurduklarını ve buradan entübe edilmiş hasta sayısına varana kadar bütün detaylara ulaşabileceğimizden bahsettiler. Yaklaşık 15 günlerini aldı böyle bir sistemi kurmak. Ve gördüğünüz ee, gibi burada veri girişi de yok. Yani veri girişi olmayan tek ülke Türkiye değil, olmayan, mesela Fransa'da da yok ama çoğunda varken Türkiye olmayanlardan bir tanesi. Evet. Sayılara gelecek olursak hızlıca şöyle bahsedeyim. 24 Mart itibariyle Türkiye'de ölü sayısı 44. Vaka sayısı ise 1872. Yapılan test için yaklaşık 28 bin test yapıldığı söyleniyor. Türkiye'de resmi rakamlara göre virüsün öldürücülük oranı 2.35. <gülüyor> şöyle bakacak olursak Türkiye'de Yaklaşık 20 Mart'tan bu yana 280 ile 340 arasında değişen yeni vaka sayısı var. Yani burada aslında bilinçli ya da bilinçsiz bir flatten the curve dediğimiz gidişatı yatay seyre çevirmeye yönelik bir algı yaratılmaya çalışılıyor gibi geliyor bana. Hı hı. Ee, ama buna rağmen Türkiye'de bugün 24 Mart itibariyle vaka sayısı 1872'ye ve ölü sayısı da e, 44'e e, ulaşmış durumda. Baktığımızda yine 20 Mart'tan bu yana 5, 12, 9, 7, 7 gibi e, çok da büyük olmayan ölüm rakamları görüyoruz. Normalde e, vakanın diğer ülkelerdeki izlediği seyre baktığımız zaman ...bunun 5, 12, 24, 48 gibi gitmesini e, beklerdik aslında. Fakat Türkiye'de ne hikmetse 12'den sonra ölüm sayıları geri döndü. 9 ve 7, 7 şeklinde e, onun altında bir yere sabitlendi. Ya e, belki açıkçası, bizde bir paranoyaklık var. E, ama işte bu güven... Olabilir. Güven, güven konusu zaten böyle bir şey değil mi? Yani sen bir arkadaşına... En başta ya bazı bazı insanlar güvenerek başlar, bazı insanlar pozitif şeyleri biriktirince güvenir. Bu kişisel bir tarz farklılığıdır ama günün sonunda evrensel olan bir şey var ki birisi sana üç kere, beş kere işte bilmem ne, neydi kırmızı başlıktaki kurt hikayesi gibi yani e, birisi sana e, şey yaparsa kırmızı başlıkta değildi o kurt ya neydi yalan söyleyen kurt muydu? Öyle bir tane bir fabul yok muydu? Bir yalan söylüyordu e, üçüncüsünde inanmıyordu neydi o hikaye? Çoban o, çoban. Çoban, yalancı çoban. Yalancı çoban, tamam. Kırmızı başlattı, kızda hiç, hiç edersin. Edersin yok. Yani yalancı var, çoban... Kurt var kırmızı başlattı, kızda ama e, senin söylediğin çoban hikayesi. Tamam, yalancı çoban durumu biraz. Orada da bir kurt var ama konuşmuyor. Orada da bir kurt var. Doğru, o başka konuşmuyor, kurt. Konuşmuyor İyi o sadece. Başka kurt. Ya biraz yalancı çoban durumu var bence şeyde, Türkiye'de vatandaşın, devletin vermiş olduğu rakamlar arasındaki ilişkide. Çünkü ben de şunu duyuyorum ya ölümler oluyor, hani çünkü şöyle bir şey diyebilir aslında, Barkan'ın da söylediği şeye dönersek. E, ölüm sayısı ortada en karşı çıkılamaz metrik belki de. Ama ölümün sebepleri olarak başka şeyler yazdıklarını duyuyorum ben de. Koronavirüs olarak onları etmek yerine. Buna dair çok ciddi söylentiler var. Var mı başka eklemek istediğin Türkiye ile ilgili bir şey? Bu enteresan, Türkiye'de yine gördüğüm. Ee, en son 17 Mart gününde, bir ölüm vakası varken ve 8 bin yeni vaka 4 bin yeni vaka teşhis edilmişken 4 bin test yapıldığını görüyoruz. Sonra Türkiye'de bir daha hiç 4 bin test sayısı günlük 4 bin test sayısına ulaşılamıyor. Evet. Yani Türkiye test yapmak konusunda en azından test yapmak konusunda sınıfta kaldı diyebiliriz. Ee, kesinlikle yeterli biçimde test yapılmıyor. Ee, ve açıkçası... Salgının dünyada izlediği seyre bakarsak da geldiğimiz aşamada test sayısı ve vaka rakamları da az önce sizin de söylediğiniz gibi artık anlamını yitirmiş vaziyette aslına bakarsanız. Burada bugün Sağlık Bakanı'nın açıklamasından bir takım başlıklar söylemek gerekirse okulları 30 Nisan'a kadar tatil ettiklerini açıkladılar. iki tane iyileşen hastadan bahsettiler. Daha önce hiç iyileşen hastadan böyle adlı adınca bahsetmemişlerdi. 60 ve 65 yaşlarında iki hastanın iyileştiğinden bahsettiler. Yine üstüne basa basa vurguladıkları şey orta yaş grubunun da hastalıktan Türkiye'de ciddi biçimde etkilendiğiydi. Dolayısıyla orta yaş grubunda herhangi bir gevşeklik tabiri caizse olmasın diye bugün açıklamada orta yaş grubuna özellikle vurgu yapıldı. Türkiye'de çok ilginç olan şeylerden bir tanesi sağlık personelinin sürekli sosyal medyada ellerindeki imkanların yetersizliğine dair bir takım paylaşımlar yapması. Açıkçası bu yönde Türkiye'de bir seferberlik hali yükseliyor yavaş yavaş. Önümüzdeki haftayı bulur belki bu hafta sonunda ama insanlar sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklar öyle gözüküyor. Ee, iş yine insanlara düşüyor. Ee, dayanışma kendi kendisini örgütlüyor zor zamanlarda. Özellikle ya, Tür Türkiye... Ee, teşekkürler özet için gerçekten ya Türkiye inanılmaz paradokslar ülkesi birçok anlamda. Ee, hem biraz Avrupa biraz Anadolu olmasından hem tarihsel olarak yaşadıklarından yani biz belki Türkiye'nin gerçekten ne olduğunu anlama konusunda şu yaşadığımız muhabbet en büyük iddia sahibi olabilecek insan gruplarından bir tanesiyiz. Belki tek başımıza değiliz ama bir grup olarak öyleyiz. Çünkü hem Türkiye'yi biliyoruz, hem yurt dışını biliyoruz, hem aradaki farkları görüyoruz, hem de birimiz çok saçma bir gözlem yaptığında, diğeri saçmalama o gözlem öyle değil diyebildiği için de aslında daha kaliteli mantık örgüleri kurarak bence bir şey yapıyoruz. Ben bunlara rağmen, Türkiye'nin o kadar büyük içerisinde paradokslar barındırdığını düşünüyorum ki, bir yandan insanlar son derece, büyük bir gazla diyeceğim insanları takdir etmek işte seferber olmak, birbirlerine dayanışma olmak gibi şeylere yükselebiliyorlar. Bir yandan da bu yüksek ruh hali çok hızlı bir şekilde kaybolabiliyor. Odak bir anda bambaşka bir tarafa kayabiliyor. Neden yapıldığı kaçabiliyor. Korku ve panik kültürü hakim olabiliyor. Rasyonel ve akılcı karardan çok uzaklaşılabiliyor gibi gerilimleri var ama Bununla ilgili ufak konuşmak istediğim şeyler var sizinle. Özellikle 65 yaş grubu spesifiğinde bir sokağa çıkma yasağının bir tavır olarak beni rahatsız ediyor. Beni niye rahatsız ettiğini de tam olarak çözebilmiş de değilim aslında ama onu sona bırakmak istiyorum. Buradan şeye geçelim ikinci konu başlığı olarak. Bunu birazcık sona atalım da. ikinci konu başlığı şunu konuşmak istiyorum sizinle. Bu bir komplo teorisi mi ya ortada? Teori de değil yani bu bir komplo mu? Yani bir taraftan böyle... Ee, Almanya'nın işte bununla ilgili 8 sene öncesinden belgeleri olduğuna ilişkin bir şeyler dolaşıyor. Bir yandan Amerika'nın e, ilk vakanın içinde olmadığı bir Amerikan askerinin içine geldiğiyle ilgili bir şeyler söyleniyordu birkaç hafta öncesinden. Bir yandan işte şu anda 2017 yılından gene Amerika merkezli bir patent korona e, etrafından gibi bir şeyler çıkıyor. Ee, ne diyorsunuz? Kim ilk başlamak girmek ister bu sağlam konuya? Ya bu komploların belli başlı sebepleri var. Bir kere önce onları anlamak lazım. Bence bazı insanlar... Yani bu bazı insanlar içerisinde, bunun risk grubunda aslında bizim gibi çok meraklı, girişken, dünyada olan bitenleri anlamaya çalışan, sorgulayan insanlar da var. Fakat şey diyeceğim, korsan bilim yapmayı seven insanlar var. Ya yani bu ne demek? İkinci el bir bilgiden ya da işte bir bilimsel yayının atıyorum popüler bir özetinden gidersin bir bilgi araklarsın. Hı hı. Sonra gidersin bir de bununla ilgili uzun uzun çok da aklı başında bir şeyler yazarsın. Hatta bunu yükselip sonra gidip eşe dosta dağıtırsın topluma güzel bir hizmet ediyorum ee, şeyiyle gazıyla. Hı hı. Ha bir de altına böyle doktorsan veya profesörsan bilmem kimde imzana atarsın. Sonra bu Covid 19 gibi aynı yayılır WhatsApp'ta orada burada Birdenbire bir insanlar bunu paylaşmaya başlar. Fakat buradaki sıkıntı yani doktorları tabii ki de laf etmiyorum ya da profesörleri ama herkes her şey konunun uzmanı olmak zorunda değil. Ee, yani nasıl ne bileyim bir e, spor hekimi diş çekmemeliyse bazı konularda da sadece doktörsün diye konuşmaman da gerekir ya. Hani bunu yapmayabiliyor bazı Hatta insanlar. Hatta sadece doktor olmak bile yeterli değil. Geçenlerde birisinin bununla ilgili isyanı vardı yani. Evet. Fatih Terim'in çıkıp e, koronavirüs olmuş oldu. O yüzden siz, aklıma geldi yani. Fatih Terim'in çıkıp e, tenisle ilgili yorumunu yorum yapmıyor olması lazım. Yapmasın. Yapıyor diye söylemiyorum ama yaparken de bir dakika senin uzmanlık alanın bu mu demek lazım? Kesinlikle. Her doktorda yani ne bileyim bence bence ...kulak-burun-boğaz doktoru ise hadi neyse ama yani ortopedist çok da çıkıp konuşmamalı bu konuyla ilgili. Yani... Bunu, bununla ilgili Jurgen Klopp'un bu arada basın toplantısında çok güzel bir tavrı vardı. Çok e, Liverpool Teknik Direktörü gazetecilerden bir tanesi e, covid ile ilgili soru sorduğunda... E, ...içinde bir takım... E, Bana niye soruyorsunuz cümleler, gibi bir şey yaptı. Kür sayılabilecek ya. kelimeler de olmakla birlikte... Ee, dedi ki, yani bu, bunu niye bana soruyorsunuz? Ya? Ben nereden bilebilirim bir teknik direktörü olarak, bir futbol insanı olarak bu sorunun cevabını ben nereden bilebilirim dedi. Ee, evet, bu herkesin haddini bilmesi gereken bir dönem, herkesin düşünerek, üç kere, beş kere düşünerek konuşması gereken bir dönem. Ee, bugünün e, gerçeği bu. Ya Peki yani... bir önceki konuya dönelim, ee, Halil sana geçmeden unutma diyeceğini. Barkan şey ne diyorsun yani tamam evet bir grup insan yani bu bu açıklamalardan bir tanesi ortada böyle bu, bu hiçbir komple, o ortada zaten doğal olarak e, şu andaki ana argümanı satın alıyoruz kendi kendine <gülüyor> e, böyle bir e, şey oldu e, evrimleşme bir e, mutasyon oldu ve bunun sonucu da böyle bir sıkıntı oldu. Peki, satın aldık. <gülüyor> ve senin dediğini söyledik. Evet, insanlar dikkat çekmek için. Hatta bir örnek de ben vereyim. Bugün sabah bana geldi. E, altında İbranice yazı var. Adamın bir tanesi çıkmış İngilizce bir yerlerde bir şeyler söylüyor. Bir profesör. Birisi de onun üzerine Türkçe seslendirme yapmış. <gülüyor> Ama... E, İngilizce konuşan ve İbranice altyazı orijinalindeki videoda adamın ilk 5 saniye falan söylediğini duruyorsun. Adam teşekkürler beni bu sınıfa davet ettiğiniz için. Bir 10 dakika konuşacağım. 1918'den beri bu konuyla ilgili bir şeyler oluyor falan diyor. Arkasından Türkçe konuşma giriyor. Türkçe konuşmanın arkada dönen İngilizce metinin hiçbir bağlantısı yok. <gülüyor> yani bu konuda çok fazla bence kavram... Böyle böyle şeyler dolaşıyor ortada. Ama böyle olmadığı durumda pardon araya girdim de şunu tamamlayayım. Yani bu bir açıklama. Bir de gerçekten mümkün mü? Gerçekten böyle bir ihtimal var mı? Ee, konusunda ne düşünüyorsun? Onu duymak istiyorum yani. Burada bence bir kavram kargaşası var. İnsanlar işte yine şeye bağlayacağım. Yani bilmediğin konu üzerinde, tam uzman olmadığın konu üzerinde konuşunca bu iş bazı riskler barındırıyor. Yani biz mesela geçen haftaki, geçen seferki konuşmamızda bile Hani gittik data çektik, bunu extrapolated, hatta ben yaptım ee, bir tane. Kendim için ama yani sonuçta tamamen bir yere yaymak ya da Twitter'da söylemek hmm. için değil ama. Mesela Halil hemen dedi ki işte, ben bunu uzmanı yapmalı vesaire. Yani hmm. doğru, e, kesinlikle uzmanı yap, yapmalı. Ee, hani bu bu bu şeyde de bu, bu kayıtta da şeyi biz promote etmiş olalım. Ee, yani benim mesela bir e, arkadaşım var. Bu konuda çok sağlam bir araştırmacı. Antalya ismini de söylemekte bir, bir sakınca yok. Ahmet Can Berk Yürek diye Cambridge Üniversitesi'nde. Hı hı. Bu um, RNA genom stabilitesi, kromozomlar, biyoinformatik konularında çalışıyor. Yani tam onun alanı diyebiliriz. Sorulması gereken bir insan varsa, e, e, benim tanıdığım o. Hı hı. E, bu, e, hatta bu çocuk yaptı, bir dönem kendi alanında yaptığı çalışmalarda Bölümünün en genç profesörü falan olma yolunda ilerliyordu belki de Belki bir gün konu kalırız buraya ya, konuşuruz onunla da. Evet, çok, en, çok enteresan olabilir. Onun e, yazdığı bir yazıdan söylüyorum. Bu e, koronavirüsü lab, laboratuvar yapımı değil. Bir de altına çok da güzel bir Nature'da yayınlanmış bir article iliştirmiş. Hatta istersen bunu bu e, yani e, şeye koyabiliriz. Yapıldı, değil mi? Ee, bunu yollamadım sanırım. Yollamış da olabilirim, bilmiyorum. Atarsan evet. bana, ben paylaşırım. Hatta videonun altına link falan koyarım. Ya da insanlar Şimdi... nasıl aratıp bulabilir birkaç keyword söyler, kelime, anahtar kelime söylersen oradan da çıkabilir. Videonun altına mi? link koyma olayı bayağı çalışıyor bu arada. Yani bunu e, yapabiliriz gerçekten. Tamam, olur. Hepsini toplayabiliriz. Biz link, biz link koyarken e, bizi izleyen insanlar da bu konularla ilgili soru sormak istediklerinde yine videonun altına yorum yaparak soru vesaire bize ulaştırabilirler. Böylelikle biz de bir sonraki bölümde bunları e, cevaplamış oluruz. Süper. Bu arada bir sürprizim var size. Ben Twitter'dan böyle bir sordum e, birkaç kişiye. 3-4 kişiden birkaç soru geldi. En son zaman kalırsa onlara da bakarız. Hı, süper. Ee, ya şey demeye çalışacağım. Şimdi bu article, yani bilimsel yayın okuyan hepimiz yani biliyoruz ki orada çeşitli şeyler yazar. Ve conclusion bazen kesin olmayabilir. Şimdi diyor ki bu virüsün laboratuvar yapımı olduğu konusunda elimizde herhangi bir veri yoktur. Tamam mı? Ya yani bunu nasıl yorumladığın sana kalmış. Sen buradan komplo da çıkartırsın. Hı hı. Buradaki açık kapıyı bulup her yere gidersin buradan yani. O yüzden bu yanılgıya düşmemek lazım. Ama bunu demesine rağmen orada 4-5 sayfa boyunca neden muhtemelen bunun laboratuvar yapımı olmadığını da açıklıyor. Yani sana diyor ki ben bunu araştırdım. Bu iş %99.9 laboratuvar yapımı değil. Ama benim burada sana onu kesin olarak yani ''Prove etme şansım şu an için yok, şu sebeplerle yok.'' diyor. Yani şimdi evet. sen tutup bunu alıp, buradaki çıktıyı SKU edep, edip şey dersen... Ee, ...ya işte, he, yani başta dediğin gibi, işte, kompleye bağlarsan bağlarsın. Yani. Bağlarsan bağlarsın, zaten oradaki ha hastalıklı problemlerden bir tanesi de... click alıyor vesaire vesaire Hı. gibi bir boyutu var. Ee, Barış, Halil hanginiz önden gitmek istersiniz bu konuya? Komplo hakkında benim pek bir e, duymamışım. Benim zaten haberim yok. Farkını e, söyledikleri gayet yerinde. Fransa'ya ulaşmamış komplo teorileri. E, ulaşmamış olabilir çünkü Fransızlar genelde böyle komplo çok ufak bir kesim inanıyor böyle şeylerde. Bir, bir Fransız e, böyle bir şeye nasıl bir küfür eder Halil? E, <gülüyor> <gülüyor> Söylemek zorunda değilsin. <gülüyor> Şeydi, retorik şey retorik bir soruydu. Uyduramadım <gülüyor> ki. Hani şey, yani, Fransızca yani, öğreniyordun ya, e, Frans <gülüyor> o dilde ile e, ilgili dil şey, ona referansla söylüyorum. <gülüyor> ee, çok çok iyi etmemek lazım tabii ama tabii yani bu bir şeylerden e, komplo teorisi çıkartmak da tam anlamı, tamamıyla kültürel bir mesele. Ve e, aydınlanmanın ana vatanında böyle bir şeye dünyanın geri kalanına göre daha az e, itibar ediliyor olması da aslında... Beklenen bir. E, bir de ben bir bubble'da yaşıyorum. Hani bunu da anamak lazım. Hani benim çevremdeki insanlar, işte ya araştırmacılar ya işte mühendislik mezunu, mühendislik okudukları için hani e, nedeni sayısal zekaları daha yüksek, bir mantık üzerine yani mantıklı bir üzerine, e, Derken derken zaten pek e, haşır neşir olamıyorum. Bazen işte para gidince burada insanlar. ...konuşuyorlar, yani bayağı arkadaşlarımlar vardı. Hani oluyordu bazen duyduğum saçma sapan şeyler. Ee, ama yani son zamanlar zaten mümkün değil, o yüzden bilgi haberim yok. Ben ise Türkiye'de tam olarak e, senin Fransa'da olduğundan bahsettiğin kültürün zıttının içerisinde yaşıyorum. E, özellikle de belli yaş grubunda ve belli e, mecralarda... ...komplo teorisi çılgınlığı yaşanıyor. Yani Facebook... Türkiye'de Fetişi diyebilir komplo... miyiz? Kesinlikle denebilir. E, Facebook Türkiye'de bir komplo teorisi... E, ...cenneti. Fetişi. Öyle söyleyeyim. E, şimdi sizi ne kadar... ...tanıdık gelecek bilmiyorum ama... ...şöyle bir şey duydum ben. Kulaklarıma inanamadım. Hani bu... E, ...uçak e, havadan... ...geçtikten sonra arkasında bir... E, ...beyaz e, iz kalıyor ya... İşte bu izin Türkiye'deki e, tarıma elverişli toprakları e, öldürmek için e, gökyüzünden bırakılan e, ilaçların izinin olduğuna kadar Türkiye'de bütün komplo teorileri e, özellikle belli kesimler arasında çok hızlı yayılabiliyor ve çok çabuk itibar buluyor. E, açıkçası bunun şeyle de alakası yok yani hani işte ilerici olmakla, gerici olmakla, demokrat olmakla, demokrat olmamakla falan da alakası yok kendisini çok demokratik yerlere konumlayan bir takım televizyon kanalları hatta hani işte bunların böyle isimleri var ya bazı evlerde 7-24 açık olan ve çokça kitap satmaya çalışan bazı televizyon kanalları bunların çıktığı böyle kaynaklar ve bunların buraya konuk olarak oturttukları insanlar da bu komplo teorilerinin çıktığı kaynaklar aslına bakarsanız ben dolayısıyla çok şeyim, bağışıklık kazandım yani. Korona ya bir, değil belki ama... Peki bir şey, bir şey soracağım. Bağışıyor. Bir şey soracağım aslında yani senin bahsettiğin şeyden başka bir yere getirmeyeceğim konuyu. Gene bununla ilgili üçüncü konumuz da aslında şuydu. Çok birebir buna bağlanıyor zaten. Yalan haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılımını nasıl yavaşlatmak gerekiyor? Nasıl durdurmak gerekiyor? Belki bunun nasıl durdurması ve yavaşlamasını konuşmadan önce neden yayıldığıyla ilgili birazcık da belki... Biraz işin sosyolojisini, psikolojisini düşünerek şey yapmak lazım. Niye gerçekten Facebook'ta yayılıyor da ve WhatsApp'ta yayılıyor da başka yerde daha az yayılıyor? Neler oluyor? Samimiyetle benim fikirlerim var ama hiçbiri böyle beni tatmin edecek derecede cevaplar değil kendime verdiğim. O yüzden duymak istiyorum. Barış istersen buradan devam et. Sonra da yine Barkan Ali gidelim. Yani bu yalan haber konusunu konuşalım biraz. Ne yapmak lazım? Dinleyenlere bir faydalı bir öneriniz varsa onu da sıkıştırın araya ne olursunuz.